Firma ve şube bazında onaylama işlemi nedir, nasıl yapılır ve gerektiği durumlarda kapatılabilir mi? Onaylama işlemi, firmamızda fatura, sipariş ve fiş işlemleri gibi hareketlere belirleyeceğimiz tarihe kadar sınırlandırma getirmektir. Uygulamasına baktığımızda, diğer ana sayfası üzerinden ya da F10 tuşu ile arama menüsüne geldiğimizde onaylama yazarız. Onaylama sayfasında firmamız pasif olarak gelecektir. Eğer sunucumuza tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise sağ alt panelden Firma Değiştir ile ilgili firmaya giriş yaparak işlemimizi gerçekleştiririz bulunduğumuz firmaya tanımlı şubeleri işlem alanından görüntüleyebiliriz. Eğer firma kartımızda tanımlı bir şubeyi görüntüleyemiyorsak, kullanıcı yetkilendirmemiz gerekmektedir. İstanbul Şube için faturalarda ileriki tarihli bir onay işlemi oluşturalım. Bunun için İstanbul Şube altında fatura ile ilgili satırları seçerek, aşağıda bulunan onay tarihinden bir onay tarihi belirleriz ve seçtiklerimi onayla diyerek, ''Seçilen kayıtlar işleme kapatılacaktır. Emin misiniz?'' sorusuna tamam dediğimizde onaylama işlemimiz gerçekleştirilecektir. Fatura, satış ve alışlarda ilgili tarihe kadar işlem yapılamayacaktır. Burada bu işlemin hangi kullanıcı tarafından hangi tarihte gerçekleştiğini de görüntüleyebiliriz. Onaylama sınırlandırması getirdiğimiz bir işlemi tekrardan işleme açmak istediğimizde gerekli satırı seçerek Seçtiklerimin onayını kaldır dediğimizde sistem bize seçilen kayıtlar işleme açılacaktır. Emin misiniz soracaktır. Tamam diyerek listede Fatura alacaklandıran işlemlere dair onayın olmadığını görüntüleyebiliriz. Uygulamasına baktığımızda diye ana sayfası üzerinden fatura, fatura listesi sayfasını görüntüleri. Mal alım türü olan faturamızın içerisini görüntülemek istediğimizde sistem onay tarihi öncesi işlem yapılamaz uyarısı verecektir. Fatura detayında hiçbir bilgiyi değiştiremeyiz.